Selam başak arkadaşlarım ben Şengül nasılsınız iyi misiniz efendim kanalıma hoşgeldiniz başak arkadaşlarım ve be bereketli başaklarım güzel başaklarım benim efendim sizler için 15 Haziran'a kadar benim başak arkadaşlarımın ekslerinde küslerinde barış var mı böyle içimden geldi hani dedim arkadaşlarımı zorlamayıp tık tık tık aramak için uğraşmasınlar diye çabalamasınlar diye ex partner tarot açılımını Tek tek yapmak istedim canlar. Bundan sonra da böyle yapacağım. Sizleri seviyorum. Benim bereketli başaklarımın eski eşleri, eski sevgilileri, küs oldukları, eksler, her kimler ise ne düşünüyorlar? Hakkınızda düşüncelerini barışmak istiyorlar mı? 15 Haziran'a kadar sizin aranızdaki diyalog... Küssünüz veya dargınsınız. Sonuçta o da küslük de bir diyalogdur canlar. Değil mi? 15 Haziran'a kadar derken ya sizin bu destenin altından niçin yıkılan kule çıktı? O da benim dikkatimi çekmeye başladı. Evet sevgili maşakçıklarım. Bakayım ne düşünüyorlar? Bakacağız. Canlarım benim. Eskinin yıkılışı yeninin inşası olabilir o yıkılan kule. Biraz da böyle ikilem de çıktı bakın. Sevgili maşakçıklarımın ex partnerlerim ne düşünüyorlarmış şöyle bir bakalım canlarım benim ikilem arasındalar ikilem ikilem aman Allah'ım bir kararsızlık var huzur arayanlar var sevgili başakçıklarım benim Efendim, şöyle tutayım da evet tam ekranı göremediğim için daha açacağım daha açıyorum artık sevgili arkadaşlarım yel paze gibi açar oldum dur bakalım Durun bakalım daha açacağım. Evet kalemimi alayım. Öyle bir elim alıştı. Evet sevgili arkadaşlarım, güzel insanlar, karşı partner biraz böyle ikilem arasında sevgili Başak arkadaşlarım. Eski eş, eski sevgili, ya küs olduğunuz eski partnerler işte. Sözlü, nişanlı hiç fark etmiyor. Eksleriniz ikilem arasında barışsam mı, barışmasam mı? haber göndersem mi göndermesem mi gibi böyle bir gel git durumları söz konusu sizin bu ex partnerlerin. Siz ise sevgili kardeşlerim, güzel insanlar tabii tek boyutlu söylemek istemiyorum. Çünkü binlerce, milyonlarca başaklara ben burada hitap ettiğim için kurtulmak isteyen var, mutlu olmak isteyen var. Bazı başak arkadaşlarım artık yeter. Dünya kadar mutluluk istiyorum diyor. Bunun içinde çok mücadeleler verecek. Vermiş de zaten geçmişte çok mücadele vermiş. Olmamış, yürümemiş. Araya birileri girmiş. Çünkü bakın burada birileri var. Bunlar değnek değil. Bunlar insan. Çevre etken olmuş. Üçüncü şahıslar, dördüncü şahıslar araya girmiş. Aynı şekilde önünüzde de sizi böyle bir süreç bekliyor. Sevgili Başak arkadaşlarım, güzel insanlar. Bazılarınız ise, bakın azınlık söylüyorum, azınlığınıza bunu söylüyorum. Karşı partnerden kurtulmak isteyebilir, bandajlardan sıyrılmak demektir. Mutsuzluk, anlaşmazlık canına tak etmiştir, ben artık mutlu olmak istiyorum diyerek karşı partneri kabul etmeyebilir bazı arkadaşlarımız. Ve mutlu olmak için, doğru insanı bulmak için benim başağım, Burada nasıl mücadele veriyor bakın görüyorsunuz değil mi dönelim şimdi sizin partnerinize partner ikilem arasında bakın 15 Hazirana kadar bu açılım ikilem arasında acaba kupa uzatsam mı uzatmasam mı mesaj atsam mı barışsam mı haber göndersem mi tekrar Başak'la barışmalı mıyım evet barışma kararı alacak canlarım benim barışma kararı alacak sizinle bakın burada bir zafer durumu var aynı şekliyle bu size de ait karşı tarafa da ait çünkü dünya kadar mutluluk isteyen başak arkadaşlarım var güzel kardeşlerim zafer yapmak isteyecek tekrar sizinle barışıp bu partneriniz veya partnerleriniz her kim ise kararı verecek ama birilerinden haber gönderecek ama bir yerlerde yolunuza çıkacak ama size bir alo diyecekler bir şekilde sizinle tekrar barışıp ilişkilerini düzeltmek isteyecekler. İlişkileri düzeltmek demektir zafer kartımız. Görüyorsunuz partner tarafını. Ah benim başakcıklarım partnerden size kupa uzanacak. Ya kupam var Allah aşkına. Bir çiçek uzanabilir veya beyseniz bir alo diyebilir, bir mesaj atabilir. Onun inceliklerini siz bilirsiniz. Ben anlamam öyle şeylerden. Ne bileyim bay bayan nasıl yaklaşırsınız birbirinize canlar değil mi? Aman Şengül sen de yeme bizim diyecek şimdi bazı arkadaşlarım. Canlarım benim severim ben başakçıklarımı. Hadi iyisiniz iyi iyi. Partnerde biraz gel git durumları var ama görüyorsunuz. Sizinle tekrar ilişkilerini düzeltip küslüklerin ortadan kalkmasını istiyor karşı partneriniz. Sevgili canlarım benim. Belki de benim başakçığımın çok canı yanmış olabilir saygı duyuyorum arkadaşlar herkese saygım var karşı partnerle tekrar barışmak istemeyip bandajdan sıyrılmak isteyen arkadaşlarımı görüyorum burada bundan dolayı da bir mücadele içindeler kendilerini ispatlamaya çalışıyorlar ben geçmişte çok acı çektim veya bana yanlış yapıldı veya kandım kandırıldım yalanlar dolanlar aldatıldım gibi düşünceler olabilirler benim başakçıklarım Bundan dolayı da bakın burada bir keskinlik durumu söz konusu olabilir. Olacak da öyle görülüyor. Çünkü partner sizinle tekrar birleşmek, küslüğü aradan kaldırmak, sizinle barışmak istiyor. Siz ise karşı tarafa son derece keskin görülüyorsunuz. Ama ben her zaman şunu söylüyorum. Tarot değişkendir. Yani ben şimdi desteği alayım aynı kartlar gelmeyecek canlar. Tıpkı insan ruh hali de aynıdır. Siz şu an için sevgili Başak arkadaşlarım canınıza tak etmiş olabilir. Karşı partneri kabullenmeyecek olabilirsiniz veya bir şeyler ispatlamaya çalışabilirsiniz. Biraz keskin, sivri dilli davranabilirsiniz. Biraz serin yaklaşabilirsiniz belki bu barış teklifine. Ama ne olur 3-5 gün sonra şöyle bir sakinleşirsiniz. Ya ben ne yaptım karşı partnerde zaten pişman olmuştu benimle ilişkilerini düzeltmek istemiş, benim gönlümü almak istemiş. Ben niye böyle yaptım ki ya ben şuna bir alo çekeyim diyebilirsiniz güzel kardeşlerim. Her zaman söylüyorum bugünkü halimiz yarını asla tutmamıştır. Şimdi bakacağız bakalım şu keskinlik nereye gidiyor. Yoğun duygular da hissediyorsunuz bir taraftan karşı partnerlerinizi sevgili Başak arkadaşlarım ama bir yerde de bir keskinlik durumu da var. Bir mücadelenin verdiği keskinlik bu. Yani kırıcı olabilir miyiz acaba? Değil mi? Hazır karşı partner de bize barış teklifi uzatmış iken bir kupa uzatmışken veya bir kadeh mi uzattı? Bir kahve mi uzattı size? Bunu fırsat bile belki biraz hıncımızı almak isteyebiliriz. Biraz keskinleşebiliriz değil mi canlar? Bu genelde hani bizlerde mevcuttur. Şöyle bir bakacağız bakalım. Nereye gidiyormuş bu? Bakın partner sizinle barışıp teselli bulmak istiyor. Bayram sevinci yaşamak istiyor. Aman Allah'ım siz ise böyle bir hafiften yan dönme durumları. Tabi hepinize söylemiyorum canlar. Bazılarınız burada bu şekil çıktı. Biraz yan dönme durumları olabilir. Çünkü hırs var bakın burada. Hırs durumları var kurtulmak isteme durumları var keskinlik var bundan dolayı örnek veriyorum %30-35 civarı başak burcu arkadaşlarım karşı partnerin bu yaklaşımına yan dönme durumları var koyduk onları kenara bazı başak arkadaşlarım az önce de söylediğim gibi duygu değişimi yaşayıp maceraya atlamak maneviyatı geriye kazanmak veya olmadı Ha sen zafer mi istiyorsun? Tamam evleniriz yaparız zaferi diyecektir. Genel açılım olduğu için hani tek boyutlu söylemek istemiyorum. Niçin? Barışmak isteyen var istemeyen var. Güzel kardeşlerim kartlarımız her yönlü. Şöyle bir bakacağız bakalım. Siz bu ortak noktada nerelerde anlaşacaksınız? Yoksa hazır durum bu raddeye gelmişken ayrılık mı oluşacak? Bir bakacağız canlar. Bir bakacağız bakalım. Ortak nokta neymiş? Hımm aradığımı bulamadım diyerek gitmek isteyecek ağzılarınız. Dur bakalım kimmiş giden? Acaba karşı partneriniz bu kadar mücadele ederken, size kupa uzatırken bir yerde usanıyor mu acaba? Bir de böyle de bir şey var. Hani bilirsiniz fazla naz aşık usandırır derler canlar. Şöyle bir daha açalım bakalım kupamızı. Giden Karşı partner mi? Karşı partnerin dengesi bayağı bir kaymış. Çünkü size kupa uzattıkça, size kahveyi uzattıkça eh birazcık böyle bir keskinlik, bir yan dönme durumları, biraz hınca alma durumları partneri dengesini yerinden oynatmış görülüyor. Giden kimmiş? Hmm. Siz gidiyor görülüyorsunuz. Çünkü burada sabır kartı çıktı. Ben sabırla ya bunu yola getireceğim hani tabiri caizse ya kadın yapacağım ya adam edeceğim tabiri caizse hani canlar bay bayan hepinize hitap ediyorum ya ben bunu adam edeceğim dediğim zaman bayan arkadaşlarımıza karşı olmuyor. Çünkü bayanlarımız da var baylarımız da var ekis olan başak burcu arkadaşlarım için her iki taraflı söylüyorum sabırla ya yola gelecek ya gelecek ya da olmadı bu iş Adam akıllı bitecek diyecektir benim sevgili Başakcığım, güzel insanlar, canlarım benim. Efendim gördüğünüz gibi. Ama şöyle bir şey var. Tabii ki evlilik kartı geldiği için sabırla, mücadeleyle, özellikle sabırla karşı partneri tekrar kendinize çekme durumlarınız var ve evliliğe doğru gitme durumları var. Zaten sizin bu partneriniz dünden razı. Bakın sizinle ilişkisini tekrar düzeltip, küslükleri anlaşmazlıkları aradan kaldırıp bayram sevinci yaşamak istiyor. Güzel kardeşlerim bayram sevinci partnerin dengesi kayacak. Dengesini bozacaksınız partnerin. Biraz böyle hani mırın kırın ederek ama tekrar sabırla, tekrar sabırla siz bu partneri tekrar kendinize çekecek misiniz? Buyurun. Çekiyorsunuz. Çünkü diyorum ben size anlatmaya çalışıyorum. Güzel kardeşlerim. Kendinize çekeceksiniz. Hak ettiğini alma. Gönül alma. Siz alacaksınız. Anladınız mı güzel kardeşlerim? Çünkü partner mücadele veriyor. İşte tamam şu an için düşünüyor partneriniz. Acaba olur mu olmaz mı? Ne yapsam ne etsem sizinle Tekrar arayı düzeltmek, ilişkiyi düzeltmek demektir. Küslükler aradan kalksın. Benim için bir tesellisin, tesellisin derken yanlış anlamayın güzel kardeşlerim. Sensiz ben mutsuzum ama seninle ben barışırsam bayram sevinci yaşayacağım. Çok büyük bir teselli olacak benim için. Barışmazsan dengem alt üst olacak diyor. Sizin de malum biraz belki canınız yandı, üzüldünüz, kırıldınız, saygı duyuyorum olabilir. Mırındı, kırındı, şuydu, buydu derken artık partnerde denge kayıyor. Partner tamam diyor, ben bittim, benim işim bitti, bu iş olmadı. Arkasını dönüp giderken siz birazcık bir müddet tabii ki sabredeceksiniz. Sabrın sonunda Bakın partnerin gönlünü alacaksınız. Ah benim başakçıklarım. Partnerin gönlünü alıp partneri kendinize çekiyorsunuz. Benden söylemesi. Tekrar birleşim var sizde hem de nasıl ve ardından ne oluyor? Buyurun benim başakçığıma aşk geliyor aşk. Melek ne diyormuş? Senin ihtiyacın olan gerçek aşk ve o sana geliyor. Gerçek aşka, sevgiye, partnerine lütfen güven sıkıntı yaratma diyor. Ah benim başakçıklarım. Çok güzel yere doğru gidiyor. Hadi bakalım. Efendim 15 Haziran'a kadar ex partner tarot açılımımızın sonuna geldik güzel kardeşlerim. Benim bereketli başakçıklarımın açılımını yaptım. Çok güzel Barış var. Güzel. Biraz sen bana ben sana derken bir mücadele bir takıntı var ama sonuç harika. Hadi bakalım. Efendim bu açılımımızın sonuna geldik. Bu açılımını beğendiyseniz